Bu videoda, bir bas-yapıştır lambanın maksadı dışında nasıl kullanılabileceğini anlatacağım. Lambanın gövdesinden örümcek robotumuza gövde yapacağım. Ayrıca açma-kapama düğmesini de robotun açma-kapama düğmesine dönüştüreceğim. İlk olarak, vidaları söküyoruz. İnce, hassas bir tornavida veya bir saatçi tornavidası kullanıyoruz. Tornavida yıldız da olabilir, de olabilir. Yansıtıcı ve merceği çıkardık. Gördüğünüz gibi lambanın içinde bir LED ve bir düğme var. Şimdi bizim bu LED'e ihtiyacımız yok. O yüzden pensemizi alıp takılı olan devreyi yerinden söküyoruz. Çok sert çekmemize gerek yok. Ama devreyi tutan plastik tırnakları kırmaktan da çekinmeyin. Ardından devreye bağlı kabloları yan keski ile kesiyoruz. Akımın nasıl bir yol izlediğini bilmemiz lazım ki, düğmeyi kendi amacımız doğrultusunda kullanabilelim. Bağlantı yapacağımız iki nokta var. İlk bağlantıyı bu noktaya, ikincisini de buraya yapacağız. Bu iki noktaya bağlantı yaparak devreyi tamamlayabileceğiz. Ve düğmeyi robotun açma-kapama düğmesi olarak kullanabileceğiz. Şimdi ilk olarak LED'i söküyoruz. Bunun için havyayla arka taraftaki lehimi ısıtıp led'i çekiyoruz. Sizin böyle bir tutucunuz yoksa arkadaşınızdan rica edersiniz, penseyle o tutar. Ama dikkatli olmalısınız. Çünkü küçük bir devre bu. Ayrıca havyayı da parmaklarınızdan uzak tutmalısınız. Her neyse, şimdi ilk kablomuzun bağlantısını yapacağız. Bu kablonun ucunu pilin artı kutbuna bağlayacağız. Kırmızı bir kablo kullanıyoruz. Çünkü kırmızı genellikle artı kutbu simgeler. Ayrıca kullandığımız lehim kurşunsuz. Kablonun ucunu ledi söktüğümüz için boşta kalan bu delikten geçiriyoruz. Ve o noktaya lehimliyoruz. Lehimin teli kaplayıp devreyi yapıştırması lazım. Galiba biraz daha ısıtmamız gerekecek çünkü tel devreye tam olarak bağlanmadı. Yerinden ne kadar kolay çıktığını gördünüz. Evet, teli tekrar geçiriyoruz. Devreyi sabitliyoruz. Ve daha fazla lehimle tekrar deniyoruz. Bu noktadaki bağlantının sağlam olması çok önemli. Ayrıca lehimin akıp, iki kontağa birden temas etmesine müsaade etmemelisiniz. Kabloyu ısıtıp, diğer tarafa ittiriyoruz. Şimdi, Bağlantıyı arka taraftan lehimleyeceğiz. Teli ısıtıyoruz. Bol bol lehim kullanıyoruz ki bağlantı sağlam olsun. Artık telin fazlasını yan keski ile kesebiliriz. Şimdi kırmızı kablolardan birini keserek yaklaşık 2,5 santimetreye kısaltacağız. Bunun için yine yan keskimizi kullanacağız. Hangi kırmızı kabloyu kestiğimizin bir önemi yok. Kablo soyucuyla kablonun yaklaşık 1 santimetrelik kısmını soyuyoruz. Anahtar artık robota bağlanmak için hazır. Devam etmeden önce, kırmızı kabloların düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için devrenin arka tarafına bakıyoruz. Kırmızı kabloyu üstteki ve ortadaki bakır izlere, yani açık yeşil bölgelere lehimlememiz lazım. Sakın sağ altta gördüğünüz açık yeşil bölgeye bağlamayın yoksa anahtar çalışmaz.